Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emek Ev Yemekleri Şemse. Bugün bol çikolatalı nefis bir baton yaş pasta tarifiyle geldim. Bol çikolatalı lezzetleri sevenlerin vazgeçemeyeceği bir lezzet olacak. Tarifimi mutlaka deneyin. Videomu başından sonuna kadar izlerseniz. Sizlerde pastanelerdeki çikolatalı baton pastaları aratmayacak hatta kat be kat daha lezzetli diyebileceğim nefis yaş pastalar yapabilirsiniz. Birkaç püf noktasına dikkat ettikten sonra inanın hiç zor değil. Yeter ki videomu başından sonuna kadar izleyin. Nefis bir krema, yumuşacık bir kek. Hadi gelin yapımına kremamızla başlayalım. Evet, kremamız için 2 su bardağı süte ihtiyacımız var. Ee, yine e, 2 yemek kaşığı dolusu mısır nişastası, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı dolusu un, 1 adet yumurta. Evet, tüm yumurta, 1 paket vanilya. Şöyle 50-60 gram kadar da bitter çikötrüm var. 4 yemek kaşığı da e, şekerim var. Bir de 2 yemek kaşığı krem şanti ekleyeceğim. Kremam piştikten sonra. Tencereme 2 su bardağı sütümü aldım arkadaşlar. 1 yumurtamı ekliyorum. 2 yemek kaşığı nişasta. 1 tatlı kaşığı un. Şekerimi ekliyorum. 4 yemek kaşığı. Şimdi güzelce ocağa almadan önce güzelce karıştıralım. Bir el çırpıcısıyla güzelce karıştırın kısık ateşte pişirmeye başladım arkadaşlar kremamı yavaş yavaş kıvam almaya başlayacaktır kısık ateşte pişirin dayanıklı kaliteli kremalar elde etmek istiyorsanız kısık ateşte ağır ağır pişirin kremalarınızı arkadaşlar bakın güzel bir kıvamı oldu böyle göz göz birkaç dakika pişirdikten sonra çikolatamı ekledim ve tereyağımı ekliyorum güzelce karıştırıyorum. Çikolatalı pasta ara kreması hazırlıyoruz. İşe kremanın yapımıyla başlarsanız e, kekinizi yapana kadar kremanız soğuyacaktır. Vanilyamı da ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar tencerede soğumaya bırakmıyoruz. Şöyle yayvan bir kaba kremamızı dökelim. Tencerede soğumaya bırakırsanız bu iş çok uzun sürer. Hem de kremanızın yapısı bozulur. Evet şöyle yayvan bir kaba güzelce yayalım. Kremamızı üzerine de streçle ya da bir buzdolabı poşetiyle yapıştırarak bakın üzerine yapıştırarak kaplıyorum. Kabuk tutmaması için bu işlem önemli. Kontaktlama diyoruz bu işleme arkadaşlar. Güzelce soğudu buzdolabında. Ben geceden hazırlamıştım. Beklettim arkadaşlar. Güzelce soğudu kremam. Şimdi çırpıyorum. İlk başta katıymış gibi gelebilir size krem arkadaşlar ama çırptıkça kıvamı oturacaktır. Kremamı ilk etapta biraz açtım. Şimdi 2 yemek kaşığı toz şanti ekliyorum. Yarım paket sıvı krema da ekleyebilirsiniz. Yemeklerde kullandığımız şekersiz sıvı kremadan da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Toz şanti yerine kullanmak istemezseniz. Ben 2 yemek kaşığı toz şanti ekledim. Güzelce çırpıyorum. İyi çırpın arkadaşlar. Yoksa toz şanti böyle toz toz kalıp sonra sulandırır kremanızı. Güzelce çırpın. Çok güzel bir kıvam oldu. Bakın kremam bu kremayı... Bütün yaş pastalarınızda kullanabilirsiniz. Ekler dolgusu olarak kullanabilirsiniz. Gerçekten nefis bir krem arkadaşlar. Bakın kıvamı, dokusu harika. Pütürlük yok. Yeter ki güzelce çırpın. Şimdi artık pandispanyamızın yapımına geçebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir su bardağı yani 120 gram unum var arkadaşlar. 4 adet yumurtam var. Her yumurta için 30 gram un kullanıyoruz. Yarım su bardağından biraz fazla şekerim var arkadaşlar kakaom var 2 yemek kaşığı dolusu Evet kabartma tozum vanilyam sıvı yağım Evet yumurtalarımızın taze olması çok önemli böyle büyük boy yumurta kullandım e, bu ölçü için büyük boy olsun larç olsun yumurtalarınız dediğim gibi taze olması çok önemli Evet, şimdi yumurtalarımı kırdım. Yumurtanın akını sarısını ayırmadım. Oda ısısındaki yumurtalarımı kup kuru, tertemiz çırpma kabıma aldım. Bir çimdik tuz ekleyip çırpmaya başlıyorum. Şekerimi azar azar ekliyorum arkadaşlar. Azar azar ekleyip çırpmaya devam edelim. Birden eklerseniz kabarma işlemi uzun sürecektir. Azar azar ekleyin. Evet, böyle bir kaynar suyum var. Çeyrek çay bardağı kaynar suyum var. Onu da yavaş yavaş ekliyorum arkadaşlar kenardan güzelce çırpalım iyice bakın iyice açık sarı olana kadar şöyle beyaza yakın açık sarı olana kadar çırpalım çırptıkça köpürecektir mikserinizin kuvveti tabii ki önemli bu sürenin ne kadar olduğuyla ilgili net bir bilgi veremeyeceğim. Kullanacağınız mikser önemli burada. Evet, bakın kıvam bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi unumu eleyerek azar azar ekliyorum. Dediğim gibi 120 gram unum var. Yani tam bir su bardağı dolusu un 120 grama tekabül ediyor. 4-5 seferde yumurtalı karışımıma spatula ile karıştırarak ekliyorum. Burada yumurtayı söndürmemeye özen gösterelim. Her seferinde azar azar ekleyin ki ununuzu yumurtanız sönmesin. Evet, güzelce karıştıralım. Alt üst ederek, evet spatula ile e, bu şekilde karıştırma işlemine fold etme diyoruz arkadaşlar, güzelce karıştıralım. Şimdi arkadaşlar kakaolu pandispanyalar hazırlarken bu yöntemle hazırlarsanız pandispanyalarınız sönmüyor. 2 yemek kaşığı sıvı yağımı 2 yemek kaşığı kakaomla güzelce karıştırdım. Şöyle akışkan bir kıvamı oldu. En sonunda da bu karışımı pandispanya harcıma yine katlama tekniğiyle yani fold ederek ne yapıyorum? Yediriyorum. Alt üst ederek bu şekilde yavaş yavaş. Yumu kabarttığım, köpürttüğüm yumurtaları söndürmeden güzelce homojen bir karışım elde edene kadar karıştırıyorum. Evet, şimdi fırın tepsime yağlı kağıdımı serdim arkadaşlar. Fırın tepsimin ölçüsü 30'a 27. Güzelce yayalım. Fırınımı bu arada 150 dereceye ayarladım. ısınıyor. Ilık fırına vereceğim. Kekimi. Evet. Şöyle oturtalım ki içerisindeki kabarcıklar. Ve eşit bir şekilde dağılmasını sağlayalım. Evet. Şimdi kekimi fırına veriyorum. Kekimi fırından çıkardım arkadaşlar. Soğudu. Üzerini örttüm. Soğudu. Bu şekilde ters çevirip Yağlı kağıdı çıkarıyorum şimdi cetvelle ölçtüm 27'ye 30 demiştim 9 santim 9 santim şekilde ayarlayıp kestim arkadaşlar bakın gerçekten dokusu muhteşem oldu kekimin yumuşak aynı zamanda kremayı taşıyabilecek kalitede olmalı pandispanyalar bu doku önemli arkadaşlar. Pandispanya yaparken böyle kestiğinizde dağılmamalı. Şimdi dış ganaj kremamızın yapımına geçelim. Bu şekilde bir e, çikolata kullanabilirsiniz. ganaj krema yapımında marketlerde temin edebiliyorsunuz bu çikolatayı. Her yerde temin etmek mümkün. Bir de böyle pul küvertür çikolatamız var. Kremalarda kullandığımız küvertür çikolatalı babası arkadaşlar. Ama her yerde temin edemeyeceğiniz için ben... E, normal market çikolatasıyla hazırlayacağım ganajımı. Şöyle arkadaşlar 180 gram, pardon 160 gram çikolatam var. Onları güzelce doğradım. iki paket her biri 80 gramdan 160 gram yapıyor. Bu şekilde doğradım arkadaşlar. Ben marie usulü eriteceğim. Mikrodalgada da eritebilirsiniz. Kaynattığım suyumu cezvenin üzerine oturtuyorum ama suya değmemeli kesinlikle. Kısalım altını su su değmesin ve çikolatayı erittiğiniz kabın kupkuru olması gerekiyor arkadaşlar. Bir damla bile su olursa çikolatanızın yapısı bozulacaktır. Evet çikolatamı tahta kaşıkla karıştıra karıştıra eritiyorum. Yani ocakta bırakıp siz diğer tarafta işinizi yapamazsınız çikolatanızı kontrol ederek eritin. Güzelce eridi çikolatam güzelce karıştırıyorum için çikolatamızı erittik. İlk sıcaklığının geçmesini sağlayalım. Şimdi diğer tarafta böyle derin bir kaba bir paket sıvı kremamı aldım. Çırpıyorum. Arkadaşlar kremanızın soğuk olması çok önemli. İyi köpürmesi için, iyi kabarması için. Yine ben kabımı da buzlukta beklettim bir süre. Ne kadar soğuk olursa o kadar kısa sürede kıvam alacaktır kremanız. Güzelce çırpalım. Böyle krem şanti kıvamına gelene kadar çırpalım. Evet istediğimiz kıvam bu. Şimdi ilk sıcaklığı geçmiş olan çikolatamı ekleyip çırpmaya devam ediyorum. Evet çikolatayı tamamen ekleyip güzelce çırpın. İyice kıvam alana kadar çırpıyoruz. Yine krem şanti kıvamı dediğimiz kıvama gelmesi yeterli olacaktır köpük ganajımız için. Bu köpük ganajı arkadaşlar tüm pastalarınızı sıvamada kullanabilirsiniz. Cupcake'lerinizi süslemede kullanabilirsiniz. Evet şimdi ilk patımı aldım. Böyle daha öncesinde birebir ölçü şerbet hazırlamıştım. Yani bir su bardağı su bir su bardağı şekeri kaynatıp şerbet hazırlamıştım. Şerbet sürüyoruz arkadaşlar sütte kullanabilirsiniz ama şerbet kullanılmasındaki espri şerbetle ısladığınız pandispanyalar daha uzun süre dayanıyor sütle ısladığınızda çok çabuk tüketmeniz gerekiyor O yüzden şerbetle ısıyoruz İlk batıma kremamı sürdüm muzlarımı yerleştiriyorum dilediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz damla çikolata kullandım arkadaşlar tabii ki mat fıstıkta kullanabilirsiniz Evet, tekrardan üzerine krema sürüyorum ki ikinci patım güzelce yapışsın. Eğer tekrar krema sürmezsek kekimiz böyle kayacaktır keserken. Güzelce üzerlerini kaplayalım. Tekrar patımı yerleştirdim. Yine arkadaşlar şerbetimi sürüyorum. Bolca sürelim şerbetimizden. Şerbetle ısladığınız kekleriniz daha uzun süre dayanır. Kremamdan yine sürüyorum. Bu ölçü krem arkadaşlar tam yetiyor. Bir adet baton pasta için yeterli oluyor. Muzlarımı, damla çikolatamı yine yerleştirdim. Ve üzerine tekrar bakın ne yapıyorum. Kremayla kaplıyorum ki üzerine yerleştireceğim kekim kaymasın. Kekimi, son patımı, üçüncü patımı da yerleştirdim. Biraz bastırın. Yine son patımı da ıslıyorum arkadaşlar ve bu sefer artık köpük ganajımı sürüyorum. Bakın ganaj kremamı dolaba yerli dolaba koymadım, soğutmadım. Eğer dolaba koyarsanız sürmeniz zorlaşacaktır, sıvamanız zorlaşacaktır. O yüzden dolaba koymadan e, sıvama işlemini gerçekleştirin. Öncesinde şöyle kabaca bir sürüyorum, boşlukları iyice doldurun. Şimdi artık böyle bir hamur kazıma aparatımla fazlalıkları, kremanın fazlasını alıp düzeltiyorum. Evet şimdi krema paletimle arkadaşlar böyle sıcak suya batırdığım paletimi, sıvama paletimi pastamın etrafında gezdiriyorum. Her seferinde temizleyin ki daha iyi sonuç alasınız. Sıcak suya batırıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir aparatım var, e, pasta tarağı dediğimiz böyle etrafında gezdiriyorum, hafif bastırarak şekiller oluşturuyorum. Çatalla da şekil verebilirsiniz. Evet. Şimdi kalan ganajımı arkadaşlar tavaya aldım, eritiyorum. Ee, ve bu şekilde e, pastamın kenarlarını akıtıyorum. Dediğim gibi hazırladığım köpük ganajımdan arta kalan kremayı tavada erittim. Eritince bakın bu kıvamı aldı ve pasta süslemesinde... Kullandım. Yani tekrardan bir ganaj hazırlamanıza gerek yok. Şimdi arkadaşlar üst süslemesi için ganaj çikolata kullanacağım. Bakın evet bitter çikolata ama çikolatamızın türü ganaj çikolata. Bu şekilde elastik bir yapısı var. Bıçakla kazıdığınızda kazımalık çikolata da deniyor. Çok rahat e, şekiller elde edebiliyorsunuz. Pastamın üstüne yerleştiriyorum. Ganaj çikolata e, diye pastacı malzemelerinden temin edebilirsiniz. Pastacılık malzemeleri satan yerlerden temin edebilirsiniz. Evet çok kolay şekil aldı. Bunu e, küvertür çikolatayla elde edemezsiniz bu şekli. Ganaj çikolata. Üzerine fıstık serptim. Tabii ki meyvelerle falan da süsleyebilirsiniz. Evet şimdi pastam arkadaşlar 1 saat kadar dinlendi ve ben size kıvamını göstermek istiyorum. Bakın gerçekten henüz daha inanın içi soğumadı bile. Ama kıvamı nefis bir de ertesi gün bakın ertesi gün iyice dondu bıçağımı iyice ısıttım o duman ondan kaynaklı bu tarz pastaları çikolatalı pastaları bıçağınızı ısıtıp keserseniz daha net görüntü elde edeceksiniz şöyle kıvamını göstermek istiyorum bir gün sonra dolapta dinlendi ve pastamın hem kreması hem keki oturdu arkadaşlar. Nefis bir kıvamı oldu gerçekten. Bakın kremanın da kekinde kıvamı nefis oldu gerçekten. Evet videomu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.